Evet, bugün e, önce de kendimi tanıtayım. İsim e, Sercan Güzel, Informatik Innovation firmasında uygulama ve Destek Menedjist olarak 4 yıldır e, faaliyet sürdürüyorum. E, bugün sizlere farklı tasarım konseptlerini basit bir arayüz içerisinde değerlendirebileceğiniz Cryo Design Exploration Extension modülünden bahsedeceğim. E, Sunumumuz yaklaşık yarım saat ile 45 dakika arasında olacağını öngörüyorum. Ee, sunumunda ben hem teorik olarak hem uygulamalı olarak sizlere kriyodizen e, eksploresinin ekstensiğini aktaracağım. E, sorular kısmında hemen sunumun e, sonunda sizlere e, sorular kısmına yer vereceğim ve sunumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Öncelikle kriyodizen Exploration-Extension, iterasyonunu konsept tasarım ve değerlendirmesi sürecinde e, bazı karşılaşılan zorlukları gidermeye yönelik bir e, modüldür. E, bu tip zorluklar nelerdir biraz onlardan bahsedelim. Özellikle farklı tasarımların değerlendirilmesi süresince kullanıcıların, modellerin e, bir yedek kopyasını alması, datayı kapatıp, belli boşaltıp, biz bunu Resonant Design'de yaparız, e, Yeni bir datanın farklı klasörlerden çağrılması. Aradaki farklılıkları tabi incelemek adına da ekran görüntüleri oluşturulmamız. Ve bu sürece manuel olarak irdelenmesi ve karar verilmesi ile takip eder. Baktığımızda hani e, basit gibi, bir, e, çok basit bir süreç gibi geliyor olsa da baktığımızda e, bu atanistikler çoğaldıkça bu sürecin ciddi anlamda bize bir zorluk yaratacağını e, görebiliriz. Zaten sizler de az çok bu sürediklerinden kendinizi bir e, aşağı olduğunuzu e, düşünebilirsiniz. Mutlaka ki kendi farklı tasarım alternatiflerinizi değerlendirirken bu tek ekran görüntüleri, işte dataların yedeklerini alma, ya işte ön boşaltıp tekrardan farklı bir datayı çağırma gibi süreçlerde karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Bunlar da e, aslında karşılaştığınız ciddi zorluklardan biri. Peki Krio Design Exploration Extension nedir? Bize ne gibi bir fayda sağlıyor? Krio ee, Design Exploration Extension parametrik ortam içerisinde, ki krio'nun en güçlü olduğu taraf parametrik ortam, e, alternatif konsept konseptasyonların hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan özel bir araç. Ee, tabii bunu yaparken bizler Checkpoint kullanıyoruz. Özellikle de uygulama esnasında da bunu göreceğiz. Checkpoint ile Krio Design Exploration Extension, ...birden fazla data üzerinde yönetmek yerine kullanımı basit bir ortam içerisinde data'nın yönetilmesini sağlar... ...ve kullanıcıların tasarım aşamaları ar arasında sorunsuz bir şekilde geri geri yapmasına e, imkan sağlar. Peki, Creo Design Exploration'ın yeteneklerinden birazcık şöyle bir bahsedelim. E, başlangıç ortasına itibaren anlık olarak bütün modelin e, bir backup'ını alabiliyorsunuz. Bu backup kısmına özellikle değineceğim. E, arasını hızlıca değişikler e, sağlayabiliriz. Her yaptığımız checkpoint aslında modelde bir iterasyon oluşturur. Ve bu iterasyonlar vasıtası bizden ileri geri hareketleri sağlayıp bu şekilde aradaki farklılıkları canlı bir şekilde model üzerinde gözlemleriz Ve bunu tek bir arayüz içerisinde gerçekleştirebiliriz. Bunun için datayı kapan, datayı aç şeklinde e, tekrar tekrar farklı metotlara uygulamaya gerek duymayız tasarımımızın farklı yönlere doğru ilerlemesini de sağlayabiliriz yani siz bir alternatifler kendinizi biliriz ve bu alternatifin doğrultusunda e, farklı alternatifleri de getirmek istiyorsunuz yani ana bir alternatifin altına bir yön vermek istiyorsunuz. Bundan krediler eksporasyon ekstra çeksini gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. ki zaten uygulama içerisinde göreceğiz. Peki tabii e, bunun daha güzel tarafı herhangi bir şekilde data kaybı yaşamadan yeni reportlar oluşturabiliyoruz. Yani bu ileri ileri adımları esnasında herhangi bir şekilde e, data kaybı ile karşı karşıya kalmıyoruz. E, bu datanın içeriğini tek, tekrar kullanabilmek ve dokümantasyon amaçlı olarak da tek bir dosya içerisinde hem şifrelenmiş hem de sıkıştırılmış bir biçimde kullanabiliyoruz. Özellikle bu backup kısmıyla alakalı burada devreye getireceğim. E, backup'ta da aldığımızda biz e, bunu tek bir dosyanın içerisinde bütün e, datanın e, kullandığımız dataları tek bir dosyanın içerisinde e, ekleyerek bunu kullanıcılarla paylaşabiliriz. Yani farklı klasörleri e, olmayan kullanıcılarla backup alarak paylaşabiliriz. Ama aynı klasörler çalışma arkadaşınızla da varsa zaten e, klasör içerisinde backup almadan da yaptığınız iterasyonlar, checkpoint bir e, sıkıştırılmış ve şifrelenmiş dosyanın içerisinde minimum dosya boyutunda paylaşabilmesi mümkün olacaktır. Zaten Kryo'nun eee buradaki güzel noktası şu, Nile Exploration Extension. Bu ya, yaptığınız iterasyonları direkt e, dosyanın içerisinde kaydettiği gibi sizin üzerinde çalıştığınız modellerin e, doğrudan üzerinde çalıştığınız modelleri sadece o alanın içerisinde kaydeder. Diğer zaten datalar e, klasörleme altyapısı içerisinde mevcut ise onları deks hızlı bir şekilde kendi içerisinde adresler arka planı içerisinde. Özellikle Krio 5'den haklı olarak Advanced SMD modülünü e, kullanan kullanıcılar için güzel bir nokta var. E, Advanced SMD ile oluştur e, model bir montaj e, oluşturduğumuzda özellikle top-down design e, SMD yapısında skeleton yapıları ve buna bağlı reference oluşturulmuş. Koğuş geometrisini kullanırız. Yani Yapılarındaki gerçekleştirecek bir değişiklikle beraber de mutlaka ki bu alt referanslara yansır. Ama bu alt referanslara yansıma sürecinin yönetilmesi de ayrı bir aslında zorluk çünkü siz ana oluşturucunuzda altındaki unsurları da değişikliği canlı olarak yönetebilirsiniz. Bunu manuel olarak kontrol edebileceğiniz bir yapıda olması gerekir. Bu noktaları kırıyor bize dizayn ekstremasyon ekstenzyon içerisinde. Ee, bu ekranda da gördüğünüz üzere outdated ve changed yani önceki ve sonraki değişikliği e, modeli izole ederek görüntülemeyi sağlar ve bunu Design and ortamında çok rahat bir şekilde yazdırmayı sağlayacaktır. Ee, update kontrol seçeneği ile dediğimiz gibi değişikliği inceleyebiliriz. Modeli güncelleyebiliriz. Veya modeli bağımsız hale getirmemiz mümkün olacaktır bu noktada. Şimdi bu noktadan itibaren Bizler uygulama tarafında e, bir nasıl çalışıyor bunu da bir görelim. Öncelikle modelimizi karşınıza getirdik. Burada Polaris'in e, bir modeli mevcut. Bu model e, bir kar e, motosikleti şeklinde düşünüyordukuz. Bu model üzerinde bir değişiklik yapacağız ve bunu özellikle Design Exploration Excursion içerisinde yapacağız ki farklı alternatifleri nasıl değerlendirebiliyoruz. Bunun içerisinde istediğimiz alternatifi e, birlikten sonra nasıl devam edebiliyoruz? Bunları görebiliyor olacağız. Öncelikle de Design Exploration Extension için Bazı Session içerisinde Design Exploration Session'ın içerisinde Yeni bir oturum açmamız gerekiyor. Oturum açınca biz doğrudan İsmimizi giriyoruz. Buraya bir açıdan bilgisayabilirsiniz. Girebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın doğrudan şöyle bir tane menü açtım. Bütün çalışacağım zaman bu alanın içerisinde yer alıyor. Primado Fight şeklinde geliyor. Yani şu anki haliyle bizim karşımıza getiriyor. Biz bir değişiklik yaptığımızda bunları Checkpoint'a mahtasına ekleyebiliyoruz. Şimdi öncelikle biz buradaki çalışmamız bu koltuk yapısı üzerine olacak. Bu koltuk yapısının üzerinde bulunan montajı seçiyorum. Arka tarafta bir kızağımız var. burada da modeller siliyorum. Hatta burada bir ufak bir değişiklik daha yapacağız. Tank, özellikle bu tank alanı, e, benzin tankının bulunduğu alanın içerisinde bir değişiklik yapacağız. Hemen burada Edit Insert Mode'da burada değişikliği yapıyorum. Değiştirmi yaptığım anla itibara, burada özellikle montajım içerisinde bakalım şöyle bir skeleton model üzerine bakın. Burada skeleton modelle oluşturmuş bir e, yapımız söz konusu, parçamız mevcut. Bunun içerisinde bir skeletimize müdahale edeceğiz. Şimdi, ama direkt karşınıza geçeceğim. Şöyle modemde kenme göre, hız alayım. Hız aldıktan sonrasını bakın, burada ölçülerimi hızlı bir şekilde değiştireceğim. Ölçülemden emin oldum, OK diyelim. Şimdi, OK dedikten sonra bakın, bana direkt orada uyarı geldi. Notification açtığım açıyorum. Buradaki uyarıyı bir takip edeceğim. Bakın, copy geometri var. Demek ki bununla ilişkili, bu skeçle ilişkili bir copy geometri mevcut. Burada bir gençlik olduğunu bana söylüyor. Bakın, şimdi copy geometriye baktığımız anda lütfen, bakın burada update control seçeneği gelir. İsterseniz bunu otomatik update'e de çekebilirsiniz ama böyle durumlarda manual update update with notification sizin için faydalı olacaktır. Hem size bilgilendirme yapar hem de dilerseniz burada update yap yapmayacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Burada show differences içerisinde, bakın size ekranda gördüğünüz menü getirecektir. şöyle hatta aynı dediğimiz andan itibaren şöyle mouse'umuza hareket ettireyim. bakın değişikliği yaptığımız yüzeyi de burada karşımıza getirdi burada ee, bir önceki yapıyı da karşımıza getirdi. şöyle bakalım. bakın, bakın şimdi kapatıyorum bir önceki anı görüyorum altı kapatıyorum bir sonraki anı görüyorum bununki renkleri de dilerseniz değiştirebilirsiniz isteriz bir rengi kullanmanız mümkün. İsterseniz ilişikli kullanın, isterseniz mesela bu turuncu turuncu rengi 20'den bir renk seçmeye çalışıyorum burada. İşte ne olsun? Eee bordo olsun. Yani bordun biraz daha açık, e, açık tonlarından biri olsun. Eğer update yapacaksanız burada update işlemi gerçekleştiremiyorsanız, update işleği gerçekleştirdikten sonrasında orada güncellenecektir. Eee isterseniz dersiniz Kapatırsınız. Herhangi bir şekilde güncelleme burada yapmayacaktır. Dilerseniz bunu e, kobi geometri altyapısı içerisinde bağırlı kurabilirsiniz tabii ki. Bağırlı kırma özelliğinde kobi geometri içerisinde kullanabiliyoruz. Şimdi değişikliğimizi yapalım. Değişikliğimizi yaptıktan sonrasında aynı şekilde bu e, parçamızın ait olduğu şöyle bir montajı seçelim. Bu montajı bir aktif edelim şöyle bir. Ben burada görüşüme tekrardan geliyorum. Geldikten sonrasında burada montaja bir tane parça getireceğim. Parçanın ismiyle driver seat. SIA'da altında bir parça. Burada özellikle montajda benim istediğim bir konuma yerleştireceğim. Şöyle bir bakalım. Bakıyorum. Burada seat altında. Evet. Burada seat altında bir koronat sistem var. Buraya gelirse. Şimdi Bunu sağladıktan sonrasına bakın artık bunu buraya ekledim. Kontrol hala da zaten bütün montajı artık ekledim. Sonrasında bakın at checkpoint dedim driver seat altı bir ismini verdim. Burada keyword de girebilirsiniz. Keyword özellikle e, benzer isimde olan e, isimler var ise başlık olarak isimlerde çok birbirine benziyorsa burada keywordle beraber sizin arıt edebileceğiniz bir filtreme kelimeleri kullanabilirsiniz Yani mesela arkadaşım sepetli koltuk dediğimde mesela sepetli koltuk dediğim anlayış var. Okey dersin her. Bakın buraya artık e, yeni checkpointe ekley olacaktır. Evet, yeni checkpoint'ımızı bakın ekleyelim. Ben burada mesela hatta sepet yazdığım itibaren bakın keywords'dan direkt yakalıyor. Böyle <gülüyor> gibi kendinize e, filtreme kullanabilirsiniz. Şimdi buradan sonrasında yine bir tane e, yeni bir ekleme yapacağız. Şöyle aşağı inelim bakalım. Modelimize gidelim. Driver Suite'in içerisine gidelim hatta. Şuradaki groom surface'ini mesela suppress edelim. Onun yerine Başka bir grubumuz var. Bunu da aktif edelim. Farkı tarafta montajımın parçalarına geçecek. Bakın burada düzenleme yaptı. Şimdi ben bunu yeni bir checkpoint olarak ekleyeceğim. Gelelim buraya ne yazalım? Diversite kesme. Şöyle OK diyelim. Bakın, Driver City iki şekilde karşımıza geldi. Bir tane daha Checkpoint ekliyorum. Abi, checkpoint eklemeni işlemi için tabii değişiklik yapmamızı da gerektirecek. Onu da aynı şekilde suppress ediyorum. Bakın bir tane daha aynı şekilde kurulumuzu aktif ederek yeni bir Checkpoint ekleyeceğim. Evet, değişikliğimi yaptı. Buradan sonrasında Checkpoint'imi ekliyorum. Driver seed üç şeklinde bunu karşıma getiriyorum. Evet, şu an aslında birden uçar, e fazla tensiyon oluşuyor. Bakın, sağlık yaptım anlamına intifadan burada etkili direkt oradan bu modüle aktif ediyor olacak. Bakın burada, buradaki koltuk yapımız değişti. Hatta PlayModify'da da gidelim. Orayı da aktif edelim. Şimdi onun üzerinde de değişiklik yapacağız. Dizel Exploration Asans'ın şöyle güzel bir taraf var. Yani Model üzerinde ekleme çıkartma yaptığınızda da direkt doğrudan devam edebilirsiniz. Ve şöyle bir güzel tarafı da şu. Şimdi mesela modelin altına farklı yönlere doğru ilerleyebilecek alternatifleri yönlendireceğiz Ve burada bir sınırlama olmadığını da göreceğiz. Mesela şuradaki parçamızın bulunduğu SMD'yi şöyle bir gidelim, şöyle Ekranı tabi. Cargurant orijinal altında bir parçanın size montajın içerisine gittim. Bakın burada OK dedim, silim. Şimdi bir şey kaldırıp tekrardan onun yerine başka bir şey ekleyebiliyorsunuz. Yani burada bir sınırlamı yok. Tamam mı yani? E, bu arayüzün içerisinde check point'ler yardımıyla kalıyor olacak. Ve sonrasında kaydettiğinizde bu check point'lerde direkt aralarındaki geçişleri sağlayabiliyor olacağız. Böylece data e, kaygı da olmayacak. Onun yerine mesela başka bir parçayı ekleyelim. Test bir montajımızı ekleyelim. Sonrasında bakın bunu hemen default'e yerleştirdi, default'e yerleştirdiğimiz andan itibaren bakın buraya yeni bir şöyle birazcık daha uzaktan bakabileceğimiz bir görünüşe getirelim, şöyle biraz çekelim. Bakın burada farklı alternatif de karşımıza geliyor. Burada tabii ee, ufak bir değişiklik daha yapacağız. Mesela buraya et checkpoint diyelim. Ne olsun ne pesince? sizin altı 1 dedim mesela tamam buraya 2. Tasmica sit altı 1 şeklinde karşınıza getir. Şunu yapabilirsiniz. Bakın, ee, mesela bir örnek nasıl yapalım bunu? Ha, bunu şu şekilde yapabiliriz. Bakın bu buradaki referansın yerine mesela şuraya 500 gidelim. Şuradaki iki tane alt montajı staples hale getireceğim. Bunları Alttaki iki tane daha esenler bunları aktif hale getireceğim. Eğer ben Passageur Suite bir içerisine sadece şu gördüğünüz daha basit yapıdaki bir kolu ekleyeceksem bunu isterseniz bakın update diyebilirsiniz. Yani buradaki Suite altı biri update diyerek sadece o kolun gelmesini sağlayabiliriz. Bak burası update şeklinde karşımıza geldi. Hatta gelip mesela burada tekrar hapikulim modifide gidelim. Altına yeni bir başlık edelim. Çünkü buradan sonra ekleyeceğimiz başlık, burada Passenger Seat ile altına gelecek. Ama biz istemiyoruz. Biz e, Passenger Seat Altı ile beraber gelecek ikinci bir başlık istiyoruz. O yüzden bir tıkın bir işimizi yapacağız ve sonrasında yeni bir checkpoint olarak Passenger Seat Altı ile altına ekleyeceğiz. Trim Modifyımızı burada aktif olsun. Bakın, tekrardan bir önceki modele geldik. Az önceki yapı hatırlıyorsunuz. Buradaki bir kızağımız vardı. Kızağımızın bulunduğu parçayı tekrar siliyorum. Hesem buluyorum. Şuradan tekrar Pesincir'i çağırıyorum. Bakın. Buraya default'a yerleştiriyorum. Default'a yerleştikten sonrasında bakın, şuradaki korunmalıklar mevcut bu konulukları üst paketmiş gibi değerlendirerek yeni bir alternatif diyemedi hale geçiyorum şöyle ad checkpoint diyelim bakalım passenger seat iki şekilde bunu tanımlayabilir bakalım gelirim adına itibaren yeni bir checkpoint olarak ekleyeceğim bunu da aslında ee, mesela bir arabanız olduğunu düşünüyorum arabamızın ee, Üst paketleri, orta paketleri veya düşük paketleri vardır. Aynı burada da bu tip alternatifler oluşturabiliriz. Burada bakın gördüğünüz gibi bunu da aktif ettiğiniz andan itibaren geçiş yaptığımda bir önceki sani tutamaç kısmı görebiliyor olacağız. Bu geçişleri yapalım. Bu süre zarfında modelimizi arka taraftan modeli ne sağlıyor. Bakın burada gördüğünüz sadece daha ufak bir koruma söz konusu. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım hatta. Tekrar Passenger Street 2'ye geçeceğim bu noktada yapmak istiyorum şey şu. Şimdi mesela görürsünüz e, oturma alanı ya yani arka taraftaki oturan kişilik için e, sirk bölgesi biraz daha dar gözüküyor. Yani orada e, biraz daha onu uzatarak diyametri e, birazcık uzatarak bir değişiklik yaparak üzerinde benim istediğim bir alternatif haline getirebilmem de mümkün olacak. Bir sonraki adımda biz bunu yapacağız. modelimiz hemen aktif olsun arkasından bu değişikliği yapabiliyor olacağız. Modelimiz yoğun bir model olduğu için tabi arka tarafta bütün adımları da matematiksel olarak işliyor. Evet şu an modelimiz aktif oldu. Şimdi modelimiz gelecek buraya. Modelimiz bakın bir önceki baktığımız kormalı, daha belirgin olan bir model. Şimdi burada ufak bir değişiklik yapacağız. Ne gibi değişik değişiklik yapacağız? Bakalım. Burada kısacası set içersin. Bakın bir style Şuradaki oturma bölümü, sırt bölümü var. Sırt ufak bir değişiklik yapacağız. Bunu değiştirebilmek için de edit definition diyeceğim. Edit sonrasında trim'i görmüşsün. Bu da hızlı bir şekilde geçeceğim. Şöyle Modify Passenger Suite şeklinde geleyim. Bakın şuradaki alanı seçeceğim. Birazcık yukarı kaydıracağım. Şöyle de köşe bölgeyi seçip şöyle seçeyim. Seçemeyim tam. Şöyle hafif bir bastıracağım. Daha ergonomik bir yapıya sahip olacağım. O kedi andan itibaren de artık modelimi yeni bir alternatifini oluşturdum. Oluşturduğum andan itibaren de tekrardan görüşmeye geliyorum şöyle bir start şeklinde karşıma getireyim, birazcık da uzaktan getireyim. Burada yeni bir checkpoint ekliyorum. Diyorum ki, estimator 2 altra bir düğüm. OK dedim manlar itibar. Artık işlem tamamlanmış oldu. Burada model çekleme çalışması için şu an burada bana ufak bir uyarı verdim. Sıkıntı değil. Eğer şimdi bu noktadan itibaren ben işlemi tamamlarsam OK den gerekir. Bakın şuradan gördüğünüz OK butonu tıklarsınız. Orada saved design exploration session kısmı mevcut. Eğer yani bunu kaydetmek istiyorsanız, bu session e, TMU dosyasını kaydetmek istiyorsanız burada tıklarsınız. Ne kaydedeceğiniz bilgisinde bu arada e, standart olarak working directory olarak verir, ama siz bunu isterseniz kendiniz bir klasör yapısı olarak da e, yönlendirebilirsiniz. E, ben sunumun sonrasında özellikle paylaşacağım, şöyle bir kısaca da buraya aktarmış olayım oluyorum. E, design Exploration Excel için de diyerseniz konfigürasyonlarım mevcut. Bu konfigürasyonları da videoyu YouTube üzerinde paylaşırken de sizlerle paylaşacağım. E, bu önerimizi tavsiye ederim bahsettim. Yani e, exploration e, folderı, bakın burada doğrudan tanımlanabilir. Bizler bu dosyayı eee istediğimiz yere kaydedebiliriz. Şimdi tabi tabii ki içerisinde kaydedeceğim. En son buradan sonrasında eğer çalışmaya devam etmeyeceksem artık dağıtımı kapatabilirim. Ama mutlaka eğer tekrardan e, dilation exploration açmak istiyorsanız ee, bunu doğrudan 260 yaptıktan sonrasında Open bu dosyayı açmanız bekleniyor. Şimdi bir tane daha örnek üzerinden ilerleyeceğiz. Bir örnek üzerinde daha anlatacağım ben sizlere. Arka taraftan belli etmizi. Bakın şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Ee, nerededir? Şöyle bakalım. Bakın, bizden exploration. Extension text for design TMO demek ki TMO dosyası içerisinde biz bunu görüntüleyebiliriz. Şimdi bir sonraki örneğimize gidelim Bir sonraki örneğimiz üzerinden daha çalıştırılmış bu arada hatta bunu sizim kendimiz bir tane oluşturacağız şimdi. şimdi. burada bir tane robot tankı, tank robotumuz var montajımızı açalım. Bu modelimiz biraz da Az yoğun bir model. Şimdi mesela model bir tasarım yapacağız. Öncelikle bilgiyi parçamızı bir bulalım. Pivot adı altında bir parçamız var. Bakalım parçamız nerede? Evet, burada parçamız. Parçamızı bir aktif edelim. Parçamızı aktif ettikten sonrasında, hatta parçamızı aktif etmen amacıyla design exploration e, seçiminde burada açalım. mutlaka ki burada bir e, design, ASM oh. diye yazalım, yeni bir isim olsun. Şimdi tekrar tabii bu parçanın yerini bildiğim için ben hemen burada parça aktive Bakın projekt modu fazlaca ne karşımıza geliyor. Buradan görüşümüze gelelim, şöyle bir hızlı bir şekilde modelimizi. O uzun Kıradan da bildiğimiz üzere Kredort'tan itibaren skecimizi Bulunduğu düzende Altyazı alabiliyoruz Hızlı bir şekilde bakın burada Kiyometimizi oluşturacağız Şöyle ben de Kiyometimi oluşturabiliyorum Ölçlerime giriyorum bakın Hemen gerekli düzenlemeleri de şöyle bir yapıyorum. Sonrasında yönetcim istediğim hali alacak. Şöyle bir iki yapalım burada Evet, yönetcim istediğim formu aldı şu an. Şimdi buradan sonrasında gelelim alternatifleri oluşturmaya gelelim. Şimdi öncelikle birinci yöndeki geçe referanslandırma var. Şu da şekilde yapabiliyorum. İkinci yönde açacağım burada şöyle bir 0.625 şekil dilim. Bir daha diyeceğim şu Evet. sonrasına bakın bir tane bir mirror yapacağım. Şöyle bir mirror yapalım. Mirror yaptıktan sonrasına bakın alternatifim olsun birinci alternatifim at check point diyorum. Design altı tıra 1 diyorum. Bakın bir tane check point oluşturdu. Bunu bir atelik olarak kendime saydım. Şimdi bir ara kaldırıyorum hatta. Diyor ki boydan boya ilerlesin, Bu şekilde olmasın. Şuradaki options'tan da şey kaldırıyorum. Buradan to reference deyip bakın. Nerede? Bir ufak bir karşı referan, yani şurada, şuradaki da, hmm. şurada bu işi yapsın. Evet. Burada yeni bir alternatif olarak oluşturmak bakın. checkpoint dedim, design, altre ikilerim. Tamam, buradaki çok önemli değil şu an. Şöyle hemen. Modelin bakın bu şekilde oluşturmuş oldu. Gidelim e, modelin kendi özeline. Ben şu an dizel Altı birden ilerleyeceğim. Şimdi parçanın üzerine gidiyorum bakın. Şimdi parçanın üzerine gittiğim vakitte burada devam eder bu ara. Yani biz de burada activate dediğimizi anlayacağım. Bakın burada net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi önceki Altı altıya birden kendi referans e, tasarımdan oluşturacağım. Bunlar arasında hangisi uykuysa buna karar vereceğim tabii ki. Gelelim buradan ilgili görünüşsüzde gidelim. Üzerine, üzerini düzlerini seçiyorum. Bakın ara bir tane düzemi atıyorum. Sonrasında extrude yapıyorum. Hemen hızlı bir şekilde bakın. referanslarını da veriyorum. Ölçümü da giriyorum. Ölçümü girdikten sonrasında bakın şöyle hemen acil iç oluşturuyor İkinci yönleri oluşturacağım söylüyorum bu şekilde bakın gelmesin tamam Hatta bir de şöyle yapalım şurada ufak bir değişiklik yapalım Options içerisinde bakın burada yüzeyden referans ölçü bir miktar gereği kaydırabilirim bunu yeni bir referans olarak oluşturacağım. Bakın, at checkpoint dedim, design alt tere bir, bir, diyor. Tabii, design alt tere bir, alt tere bir'i de e, içine almadan, design alt tere bir de şu, e, bu yapıyı, heh, bu yapı bu şekilde gelsin, tamam burada sıkıntı yok, design alt tere bir, alt bir de bu şekilde devam etsin, okey sonrasında ee, buradan sonrası bakın buraya bir tane radyu satacak. Şöyle baştan gidelim. Eğicileri seçelim. Buraya bir radyu satacağım. Hemen şunu ölçüsünü de değiştireyim. Ölçüsünde gitmedi diye. Altta 1'di. 1 diye. Evet. Burada bir checkpoint attım. Ben design Hatta buraya Round diyebilirim. Round diyebilirim. Şimdi Round dedikten sonra isterseniz bakın şunu da yapabilirsiniz. Yani dizinin içerisine aktif edip dizinin altıra bir, altıra iki yapacağız. Şöyle yapalım bunu. Bu haliyle tekrardan EdgeDir'i seçeceğim. Bunu da yeni bir alternatif olarak oluşturuyorum. Etki noktası diyorum. Design altra bir altı iki diyorum. Bunu bırakacağım. Şimdi ben burada tabii Roundt içerisinden devam edeceğim. Bu alternatif üzerinden ilerleyeceğim. Yani burada tabii ki her bir kırının altına kırılma oluşturabilirsiniz. Yani burada sayısız kırılma oluşturmakta hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ama biz şu an tek bir kırılma altından ilerlediğimizi varsayalım. Buna göre kendimiz belirleyelim. Mesela extrude yaptığımızı varsayalım. Bakın şöyle hemen son e, burada düzenlememi yapacağım. Bu şekilde 0.35 yapımda olacak. Şöyle 2 olsun. Bir de bir şekilde bunu buraya aynalmış olacağım. Hemen yönünü değiştiriyorum bakın. Bir sonraki yüzeye kadar bu adresi olsun. Burada her bir tarz teknik olacak. Bunu two horse şeklini yapacağım. Two horse center diye şeklini yapacağım veya onun içerisinde asıl yapmayı istedim e, tasarım atansını burada oluşturacağım ve son şey burada tanımlayacağım uygulamayı şuradan hemen hızlı bir şekilde çapını, burada çapını yavuz beşliyorum ölçüsü 1.5 olacak yüksekliği 2 olacak şöyle hemen hızlı bir şekilde mirror yapıyorum bunları da Miral yapıyorum. Kriyo 7'in itibarıyla zaten miralı artı santilere bağlı olmalarında aynı alnamaları yapabiliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde aynı alnamayı yaptıktan sonrasında boşaltmamız da yaptık. Bakın yine alternatifleri burada oluşturmuş olduk. Bunu da end checkpoint dierek e, for all silent diyeceğiz mutlaka burada isim vereceğim boşluk bırakmamaya özen gösterin bu bir alışkanlık olması faydalıdır kreviçesinin parçası oluştururken de mutlaka ki buna dikkat ediyoruz bakın burada bir daha fazla alt kırımı olsun buna karar verdim az önce söylemiştim bakın burada ee, alt message tarafında şurada yazar görürsünüz store models backup olmadığınız turn in session siz bu alt kirli, bu modelde bu seçeneği seçtiğiniz andan itibaren Sizler e, TMEU dosyasının içerisinde bu datanın kullandığı referans modelleri de kaydedersiniz. Ama eğer e, bu seçeneği tıklamazsanız sadece değişiklik yaptığınız modelleri iterasyonunu sağladığınız modelleri kaydedersiniz ve karşı tarafı e, bir arkadaşınıza kullanırsınız veya kredi kullanırsınız. TMEU dosyasının e, backup'ını alınmasının güzel tarafından biri eğer bu dosyalar yani bu montaj, bu e, alt parçalar Karşı tarafta yoksa veya farklı klasörlendirmelerin içerisindeyse e, Kıro burada tamamen bu modeli açar, içerisinde barındırdığı modelleri de karşısına getirir. Yani direkt içerisine girilir. Bu şekilde bir davranış davranıştır. Altındaki kaydetme butonuna bastığınız andan izleyen bakın size nereye kaydedeceğinizi söyler. Bakın TMO veya TMO dosyasını nereye kaydetmeniz gerektiğini söyler. Ben bunu Payball SM'nin içerisinde kaydedeceğim, ok edeyim andan itibaren artık bunu hani istiyorsanız bir daha kaldirebilirsiniz. Olmadı. Can şöyle. OK dediğiniz kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Şuna bakalım. Ee, dosyayı bir kapatalım mı? Tekrar bu dosyayı açalım. Şöyle bundan Hemen gelin. Creo Design Exploration Extension. Bakın tekrar açsanız size hangi modelleri getirmesi gerektiğini söyler. burada O itibaren direkt görürsünüz. Montaj arkipiyanları açar. bu içerisinden modeli çağırırsınız. Bakın parçayı tekrardan burada karşımıza getirdik. Buradaki bütün alternatifleri bu şekilde görebiliyor olduk. Eğer view changes'e tıktarsanız burada güzel taraflardan bir de budur. View Changes, bakın size oluşturduğunuz unsurları burada karşınıza getir. Yaptığınız değişiklikleri burada görebilirsiniz. Veya aynı şekilde mesela bu parçaya aktif ettim. İşte buradaki view e tıkladığım tıkladım anlayınca. Bakın buradaki değişikliklerini de sizin karşınıza renkli olarak geçiyor olacaktır. Şimdi uygulama tarafında bu şekilde söz edebiliriz. Son olarak şundan da bahsedeceğim sizlere ee, neden Creo Design Exploration extensioni kullanmalısınız kısmına gelecek olsak da, hani e, Creo Design Exploration extension özellikle hızlı bir şekilde ve farklı tasarım konseptleri arasında değişiklikler yapmayı sağlar. Bunu zaten az önce de görmüştük. Ve e, datalar arasında ileri geri hareketleri yaparken de e, gayet güvenli bir şekilde herhangi bir data kaybı olmadan e, çalışabilirsiniz ve tabi bu da üç direkt bir dosyanın içerisine kaydettiniz için de kolay bir şekilde inceleyebilmeniz mümkün Böylece e, tek bir arayüz içerisinde hızlı ve kolay bir şekilde Dizan Exploration'da çalışabilirsiniz yani Dizan eksplorasyonu extension ile bu şekilde birbirine aktarmış oldum. Ee, Informatik İnovasyon e, olarak YouTube sayfamızda, özellikle YouTube sayfamızda bu videoları bizler paylaşıyoruz. Bu videoyu hemen e, sonrasında e, hızlı bir şekilde sizlere e, izleyebilmesi için kaçanlar için tekrardan sunacağız. E, ek olarak da LinkedIn sayfamızı da takip etmenizi tavsiye ederim. Informatik İnovasyon aşağı olarak takip edebilirsiniz. Burada da özellikle bizler webinar e, kayıtlarını ve başarı hikayeleriyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yani firmamızla ilgili bütün bilgileri buradan takip edebilirsiniz sizlere de takip etmesi e, tavsiye ederim bu noktada e, benim sorumum bu şekilde sizlerin sorusu var ise ben burada soru almak istedim soru arkasında yazabilirsiniz Dedim ki ben soru arkasına bakıyorum şu an herhangi soru gözükmüyor, sorusu olan var ise sorusunu iletebilir. Arka saatte de sonlandıracağım. O zaman katılmanız için teşekkür ederim. Yine bir Design Exploration Extraction olur merak ettiğiniz bir soru olur. Bunları bizler paylaşabilirsiniz. E, mail adresimizde zaten e, ismi, baş harfi ve e, soyismin atinformatikplm.com şeklinde söyleyebiliriz. Ben teşekkür ederim Engin Beş. Sorularınızı dediğim gibi bizlere iletebilirsiniz. Bu şekilde e, ben de sorularınızı cevaplandırmaktan dolayı memnun ediyorum. O zaman bir sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.